Gençliğin gözyaşları merhabalar dostlarım. Geldik şimdi belirli integrali arkadaşlar. Bu videomuzda belirli integrali gömmeye başlayalım. Şimdi belirli integralde olayınız şu dostlar. Size artık integral verildiğinde bu integralin şu ve sembolün altında ve üstünde bazı sayılar yazacak. Bunlar bizim integralimizin sınırları olacak. A ve B sınırları. Peki ne yapacağız öğretmenim biz bu sınırları? Dostum sen Sanki bu sınırlar yokmuş gibi öncelikle bir integralinin sonucunu bulacaksın. Integralin sonucunu bulduktan sonra diyeceksin ki şu simge şu anlama geliyor. Ben bu sınırları bu fonksiyonun içerisinde önce üst sınırı yerine yazacağım. Yani B'yi çıkan fonksiyon içerisinde yerine yazıyorsun. Sonra alt sınırı fonksiyonda yerine yazıyorsun. Ve birbirinden çıkartıp sonucu ulaşacağım diyeceksin. Belirli integralin, şöyle bir belirli integralin, yani sınırlı olan bir integralin sonucu her zaman ama her zaman bir sayı çıkar. Rasyonel sayı olabilir, köklü sayı olabilir, bir tam sayı pozitif, negatif bir sayı çıkar ama her zaman. Şimdi tabii gelin bunu daha da net öğrenelim dostlarım. Biz burada ne demek istedik? Şu örnekleri bir inceleyelim. Daha da net anlayacaksınız arkadaşlar mevzuyu. Şimdi birinci örneğimiz. Ne dedik hocam bu belirli bir integral 1 ve 2 benim sınırlarım önce normal şuradaki integrali ben nasıl alıyordum kardeşlerim bakın x'in katsayısı sayısı 1 ise direkt bunu sanki normal bir kuvvet hani normal bir, ku bir şeyin kuvvetiymiş gibi e, üstünü bir arttırıyorum x eksi 2'nin kuvvetini bir arttırdım 3 bölü buraya da 3'ümü yapıştırıyorum dostlarım bu integrali belirli integrali alırken artı c yazmıyoruz. Sonra da dedim ki işte integralimin sonucu bu. Buna da sınırlarımı yazacağım dedim. 2 ile 1'i yazacağım diye de gösterdim. Hemen yazalım. Önce 3 sınırı yazıyoruz. 2 yazıyoruz. 2 i̇ki yazarsak 2'den 2 iki çıktı 0. Sıfır. 0'ın küpü bölü 3'ten yine 0 geldi. Araya eksimi çaktım. Şimdi 1 yazıyorum. 1 bir yazarsam 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in küpü yine eksi 1. Bölü paydadı da 3 var. İşte bu işlemin sonucu yani 0 eksi eksi 1 bölü 3'ten artı 1 bölü 3 geldi. Paketledim gitti arkadaşlar. Geldim ikinci örneğimize. Şimdi gittikçe daha da net kavrayacaksınız mevzuyu. İkinci örneğimizde. Şimdi yine ee, değişken değiştirmeyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Burada bu integrali hani sınırlar yokmuş gibi düşüneceğim. İntegrali ben istersem değişken değiştirme yöntemiyle de alabilirim. Ama bu. Basit bir kuvvetim var burada. İkinci dereceden bir kuvvet var. Şöyle yapabilirim. Bunu bir açabilirim arkadaşlarım. Bakın şöyle olur. İntegral daha almaya başlamadım. Sıfırdan 1'e. X çarpı. Şurayı da açarsak birincinin karesi 4X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4X. Artı ikincinin karesi. Yani birin karesi 1. Şimdi de X'i içeriye dağıtalım. Sıfırdan 1'e diyelim x'i içeriye dağıtırsak 4x küp gelecek. Eksi 4x kare artı x dx. integrali bu hale aldı. Şimdi bu integrali alalım hemen artık sonucu ulaştıralım. Şuranın integrali x üzeri 4 bölü 4 gelir. 4'ler sadeleşir bir tek x üzeri 4 kalır. Şuranın integrali x küp bölü 3 gelir arkadaşlarım. Artı yok eksi pardon eksi. 4 x küp bölü 3 geldi. Bir de buranın integrali de x kare bölü 2'dir. Dedi. Ve ben buraya sınırlarımı da birden sıfıra diye de belirttim arkadaşlar. Şimdi önce 1 yazacağız. Hemen 1'i yazalım. 1 yazarsak burası 1 eksi 4 bölü 3 artı 1 bölü 2 gelir. Araya eksi koyuyorum. Alt sınırı yazıyorum. 0 yazacağım. Dolayısıyla her birinden de sıfır geldiği için buraya da sıfır yapıştırın. Bu işlemin sonucu da benim integralimin sonucu olacakmış. Burayı da bir toparlarsanız dostlarım ya da ben çok uzatmayayım. Cevap 1 bölü 6 imiş. 1 bölü 6 gelecek diyelim. Üçüncü örneğimize geçtik. Şimdi integral kısmına baktığınızda göz korkutucu bir integral var. Ama biz buranın x artı 1'in Yedinci kuvvetinin açılımı olduğunu biliyoruz dostlarım. Bakın burası x artı 1'in yedinci kuvveti demektir. Ve bunu da şurada x'in kat sayısı 1 olduğu için normal integral alma yöntemiyle. Yani kuvveti 1 arttırıyorum. Bölü aynı kuvveti aşağıya yazıyorum dedim. İşte buranın integralini aldım. Sınırları da gösterelim. Eksi 1'den 1'e. Şimdi önce 1 yazacağız. 1 yazarsak burası... 2'nin 2 8 kuvveti bölü 8 gelir. Eksi, eksi 1 yazarsak burası 0 olduğu için 0 gelir. Şimdi 2'nin 8 kuvveti bölü 8 o da 2'nin küpü demektir. Alttaki yukarıya ters işareti çıktığı için 2'nin 5 kuvveti yani 32 geldi sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet dördüncü örneğimizdeyiz. <gülüyor> Yine İçindeki integrale dikkat edin dostlar. Şimdi bunların tabii ki paydalarını eşitlemek, toplamak, çıkartmak ya da ayrı ayrı integrallerini alıp işte 36'yı yerine yazmak zor olduğu için burada şu matematiksel oyuna başvuracağım. Şunu hatırlamanızı isteyeceğim dostlarım. 1 bölü n çarpı n artı 1 ifadesinin biz şöyle olduğunu biliyoruz. Bir 1 bölü n yani ortak paydaymış bu. Ben ayrı ayrı paydalara çeviriyorum. 1 bölü n artı 1 diye yazabiliyorduk. Hani Gerekirse bunun da paydalarını eşitlediğinizde bakın 1 bölü n çarpı n artı 1 geldiğini görüyoruz. O halde 1 bölü bir şey çarpı bir fazlası varsa bakın bu 90 dediğiniz şey 9 çarpı 10'dur. Ya da bu 10 çarpı 11'dir ya da bu 11 çarpı 12'dir dostlarım. O halde biz bunları şu kıvamda yazabiliriz. Hemen yazalım. Aslında bu integral şöyleymiş, sıfırdan 36'ya 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 artı 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 dxmiş dostlar. Ve burada da farkındaysanız şunla şu, şunla şu sadeleşti. Şimdi 1/9 eksi 1/12 kaldı. Bunları da 36'da eşitleyelim. 4'le bunu, 3 3'le de bunu çarpalım. Bakın ne oluyor bu integralimin yeni hali? 0'dan 36'ya 4 3/36. Yani o da şuraya da dx yazalım. O da 0'dan 36'ya 1/36 dx'miş dostlar. 1 bölü 36'nın integrali de sabit sayı olduğu için nasıl oluyordu? Yanına x geliyordu. Yani direkt 1 çarpı x bölü 36'dır. Sınırlarım da 0'dan 36'ya. Şimdi sınırları yazalım. 36 yazarsam 36 bölü 36'dan 1. Eksi 0 yazarsam da 0 bölü 36'dan 0. 1'den de 0 çıkarsa 1 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 5 numaralı sorumuza. Şimdi bu 5 numarada dostlarım bir çarpanlara ayırma daha doğrusu 2 kare farkı hareketi yapacağım ama sen istersen bunu işte önce bunu buna dağıt tek tek şöyle çarp. Sonra bunu çarp. Sonra çıkan ifade üçlü terim üç terimli bir ifade olur ki bunu da istersen sonra bununla çarp çarp çarp. Yani bu çarpma işlemini yaptıktan sonra da integral alabilirsin ama gördüğün gibi anlatırken bile uzun sürdü. Şunu fark edersen daha kolay olur. Bakın şu x kare eksi 1 2 kare farkıdır. x eksi 1 x artı 1 diye çarpanlarına ayırdım ben bunu dostlar. Ve eğer ki bu x eksi 1 ile de şunu yan yana düşünün. Yani şöyle yazalım. Sıfırdan 1'e x eksi 1 çarpı şunu yazıyorum yanına. x kare artı x artı 1 çarpı x artı 1'i aldım. x artı 1 çarpı şunu yazıyorum. X kare eksi x artı bir dx de unutmayalım ve bakın burada da dikkatinizi çekmesi gereken şey yine sınırları sıfırdan bire doğru yazdım şu ifade iki küp farkıdır şu ifade de iki küp farkının açılımıdır dostlarım burası x x, x küp eksi birin x küp birin açılımı çarpı burası da x küp artı birin açılımı dx Tekrar yazalım sınırlarımız sıfırdan 1'e. Şimdi burada da şu dikkatimi çekti. Sen yine istersen dağılma özelliğini yap ya da şunu fark et. 2 kare farkı var burada. 2 kare farkı, e, pardon eşleniklerin çarpımı var. Daha doğrusu evet 2 kare farkı var. Ben şimdi bunu kapalı şekilde yazacağım. Birincinin karesi x üzeri 6, eksi 1'in karesi 1. dx'i de yazdım buraya dostlarım. Artık bakın bu integrali almak çocuk oyuncağı x üzeri 7 bölü 7 eksi 1'in integrali de x'tir dedim. Sınırlarımda sıfırdan 1'e olduğunu gösterdim. Şimdi bundan sonrası sınırları yerine yazalım. 1 yazarsak 1 bölü 7 eksi 1 olur. Eksi 0 yazarsak 0 gelir. Bunu da fark ettik. Burası da 7. 1'den 7 çıktı. Eksi 6 bölü 7'ymiş. Bu sorunun da cevabı dedim dostlarım Evet görüyorsunuz belirli integral basit Yani aslında normal integralden tek bir farkı var En son sınırları da dikkat ediyoruz arkadaşlarım Sınırları da yerine yazıyoruz Şimdi gelelim konu kavrama sorularına Bunlara birazcık el atalım dostlarım Yani hala soru çözümündeyiz Rahat olun işimiz kolay Öğreneceksiniz dostlar hiç merak etmeyin Bakayım kaç tane soru varmış 10 tane de burada soru varmış Devamında da belirli integralin özelliklerine geçiyoruz. Evet şu birinci sorumuzu bir halledelim hemen. Bakalım ne diyor bir numaralı sorumuz. X eşit bir için çizilen teğetin eğimi kaçtır diye bir soru sormuş. Fx'in x eşit birden çizilen teğetinin eğimi. Yani bu cümleyi türevden çok iyi biliyorsunuz. F'in türevinde biri soruyor bize aslında dostlarım. F'in türevinde bir. Şimdi Fx'e bakın şöyle bir Çarpım durumunda bir ifade. İkinci çarpanı integral şeklinde arkadaşlar. O halde ilk önce bu integrali bir alalım. Evet arkadaşlarım bu soruyu çözdük bir numarayı. Fakat videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dedikken son fx'in x'eşit birden çizilen tt'nin eğimi demek. Türevden de biliyoruz. F'in türevini al x yerde bir yaz. Bunu soruyor bize dostlar. Şimdi fx'de şöyle bir şey türevini alacağım ama burada çarpımın türevi çıkıyor. Birincinin türevi falan filan uğraşmayayım diye şöyle yapayım. Önce şu integrali sonucunu bir bulalım. Çünkü kolay bir integral arkadaşlar hemen alabiliriz. Hatta şurada yapalım. x karenin integrali x küp bölü 3'dür. Şuradaki 3 sadeleşir x küp kalır. Artı 2 çarpı x kare bölü 2 geliyor. 2'ler gittiği için x kare kaldı. Sınırlarımız da eksi 2'den 3'e. Şimdi bir 3 yazalım. X gördüğümüz yere 3 yazarsak 27 buradan. 9 buradan 36. Eksi. Eksi diyelim. 2, eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak burası eksi 8 gelir. Eksi 2 yazarsam burası da artı 4 gelir. Yani şurası eksi 4 yaptı. Eksi eksi 4'ten artı 4 oldu. 36 artı 4'ten de 40 geldi sorumuzun. Cevabı diyeceğim ama şurası sadece. Şimdilik şu integral kısmını bulduk. 40. Başında bir de x küp var. Yani fx şu hale aldı. fx meğersem 40x küpmüş. Bize f'in türevi lazım. Hemen f'in türevinde x'i buluyorum. O da 120x kare yapıyor ki bana f'in türevinde biri soruyordu. x yerine 1 yazdığımda da sorumun cevabı 120 geldi. Evet ikinci soru trigonometri ile karışılmış bir integral sorusu. Hocam trigonometrik fonksiyonların integrali yoktu demeyin. Türevi de yok integrali de yok ama burada bakın trigonometriyle ile ilgili bir işlem yapacağız. Trigonometrik bir fonksiyonun integralini almayacağız. Önce trigonometriden sadeleştirme yapıp bunu düzgün bir hale getireceğim. Sonra integralini alacağım. Şimdi şu kosinüs 2x yerine biz şunu yazabiliyoruz. Biliyorsunuz 2 çarpı cos kare x eksi 1 yazabiliyorum ki şu artı 1 ile eksi 1 sadeleşsin diye. Sonra ko, buradaki cos 2x yerine de şunu yazalım. 1 eksi 2 sin kare x olan ifadesini yazalım ki bu birle de bu 1 sadeleşsin. Bakın 1'ler sadeleşiyor burada bunlar gittiler. Geriye şu kaldı şimdi integrali yazıyorum 3'ten 5'e. 2 cos kare x kaldı yukarıda. 2 cos kare x. Eksi sin 2x. Sinüs 2x'in açılımı da 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Bölüsü var. Şuraya bakalım. Sinüs 2x var. Yani 2 çarpı sin x çarpı cos x. Artı, daha doğrusu burada birler gitti. Eksi 2 sin kare x kaldı dostlarım. Ve bir de çarpı tanjant x'imiz varmış. dx. Şimdi integrale bir daha bakalım. 3'ten 5'e. Şurada 2 cos burada var. 2 cos da burada var. 2 cos x parantezine alalım bunları. 2 cos x parantezinde. Burada cos x eksi sin x kalır. Yazalım. cos x eksi sin x burada kaldı. Bölü bölümüzü yazdık. Şurada da 2 sim burada 2 sim burada 2 sim parantezine alalım 2 sinüs x parantezinde Burada cos x kaldı burada da eksi sinüs x kaldı Çarpı bir de tanjant x dx'imiz var Peki bakın cos x ile eksi sinüs x'ler sadeleştiler 2'ler sadeleşti Geriye bir tek ne kaldı dostlarım cos bölü sin Cos bölü sin ne demek kotanjant Burası kotanjant bir de çarpı tanjan kaldı. Kotanjantla tanjantın çarpımı da 1 olduğu için integralin içinde 1 dx kaldı. Sınırlarımda 3'ten 5'e. 1'in integrali de x olduğu için sınırlarım yine 5'ten 3'e. Bir 5 yazıyorum, eksi bir de 3 yazıyorum. 5 3'ten de 2 geldi bu işlemin sonucu diyor. Evet. Geldik bir sonraki örneğimize, sorumuza. Bakın bize bir fx tanımlanmış. Biraz gıcık gözüken bir fx. Bir de diyor ki bu fx ile f'te x yerine 1 bölü x yazdığınızda yeni çıkan fonksiyonla toplamının integralinden bahsediyor. O halde biz şöyle kenarda f'te 1 bölü x'i bir bulalım. Yani x gördüğümüz yere 1 bölü x yazalım. Şöyle olur. 1 bölü 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x 1'in küpü 1 x'in küpü de küp artı 1 bölü 1 artı 1'in 5. kuvveti 1 x'in 5. kuvveti geliyor. Şimdi burayı da bir satır daha düzenleyelim. Şurası x bir daha x artı 1 bölü x takla attırdım x bölü x artı 1 artı x küp artı 1 bölü x küp oluyor takla attırdım x küp bölü x küp artı 1 geldi. Artı burası da x üzeri 5 bölü x üzeri 5 artı 1 geldi. Şimdi işte bu f'de 1 bölü x. f burada bu ikisini toplayın diyor. Hadi toplayalım. Şöyle integrali oluşturalım. Eksi 3'den 5'e şu ikisinin toplamı. Bakın paydaları eşit olanları toplarsanız 1 artı x gelir. Paydada da 1 artı x oldu. 1 artı x bölü 1 artı x yani 1. Artı paydaları x küp artı bir olanları topluyorum. x küp artı 1 geliyor burada. Payda da x küp artı 1 olduğu için sadeleştiler yine bir Sonuncusundan da 1 geldi. Yani benim integralim eksi 3'den 5'e 3 dx'miş. 3'ün integrali de 3x'tir. Sınırlarda eksi 3'den 5'e. Bir 5 yazalım 15. Bir de 3 yazalım 9. 15 artı 9'dan 24 çıktı. Sorunun cevabı arkadaşım. Ve geçtim 4 numaralı soruya. Evet. Şimdi önce parantezin içindeki integrali bir halledelim. Bakın bu diyor ki y'ye göre integral al. Şimdi önce şu parantezin içini hallediyoruz dostlarım. Dışında da şöyle sıfırdan 1'e kadar bir integralimiz var. O ayrı bir şekilde dursun. Şimdi buranın parantezin içinin integrali x'in y'ye göre integrali alınırken x sabit bir sayı kabul edilir ve xy olarak yanına kas, e, değişkenimiz yazıldı. Artı y'nin integrali y kare bölü 2'dir dostlarım ve sınırlarımızda 1'den 2'ye kadarmış. Parantezi çok büyük yapmış En sonunda da dx var tabi. Şimdi gelin bu 2'yi yazalım sonra da 1'i yazalım. İntegrali bir daha 0'dan 1'e diye yazıyorum. 2 yazarsam y yerine yazıyorum yalnız dikkatli olun çünkü y'ye göre integral aldım. 2 yazarsam burası 2x. 2 yazarsam 4 bölü 2'den artı 2. Eksi. Şimdi 1 yazıyorum. 1 yazarsam y gördüğüm yere x. 1 yazarsam da 1 bölü 2 oldu bu integralim. Bir de dx var sonunda. Şimdi burayı bir daha bir toparlarsa sınırlarımız 0'dan 1'e. Şurası 2x'den x çıkıyor. x. 2'den de 1 bölü 2 çıktı. 2 artı 1 bölü 2 mi oluyor? Yok. 1 eksi 1 bölü 2. 4 3 2 geldi buradan da. D x'i de unutmayalım. İşte şimdi bunun integralini alacağız. Hadi bunun da integrali. x'in integrali x kare bölü 2. Artı 3 bölü 2'nin integrali de 3x bölü 2'dir. Ve sınırlarımız da 0'dan 0'dan. 1'e kadar. Önce 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 gelir. 0 yazarsam zaten 0 çıkıyor dostlarım. Burası da 4 bölü 2'den 2 çıktı. Sorunun cevabı diyebiliriz. Evet şuna bakalım. Ters fonksiyonun bilmem nesi var burada da. Şimdi öncelikle şuradaki türevli integrali sadeleştirebiliyorum. Ve geriye bir tek ne kalıyor arkadaşlarım? F Tersinde x kaldı, sınırlarımda kaldı. 3'ten 1'e. Şimdi o halde f'in tersini yazalım biz bir. F'in tersi eşittir. Ne yapıyorduk? Şu 3 ile 2'yi yer değiştiriyoruz. 3 buraya geliyor. X'in yanına artı 1'i var. X eksi 2 buraya geldi. 2 de buraya geldi. İşte f'in tersi bu. Şimdi ne diyor bize? Bir 3 yazın diyor. F'in tersinde x yerine 3 yazarsam. 9, 1 daha 10 3'ten 2 çıktı 1 10 olur. Eksi bir de 1 yazın diyor. 1 yazarsak 3 1 daha 4 -1 de burası -4 geliyor. 10 Eksi -4'ten eksi 14 geldi sorunun cevabı. Evet, ilk beşi gömdük arkadaşlar. Şimdi 6. sorumuz. Bakalım bu ne diyor? 6 numara. Şimdi şurada Telefon döndü tabii ki. Şöyle yapalım. Burada dostlarım bakın parantezin içindeki ifadeye bakarsanız birincinin türevi bir çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinciden. Burada çarpımın türevi olduğunu görürsünüz. Yani şu ifade x çarpı fx'in türevinin ifadesiymiş dostlarım. Ve türevi olduğu için integralle sadeleşti. Geriye bir tek fx çarpı x ifadesi kaldı bir de sınırlarımız kaldı 2'den eksi 1'e şimdi ne yapacağız bir 2 yazacağız burası f'te 2 çarpı 2 olur eksi diyeceğiz bir de 1 yazacağız burası f'te 1 çarpı 1 oldu şimdi f'te 2 iki. f'te 2'nin karşılığı 1'miş şurası 1 2 ile çarptım 2 geldi F'de 1. Eksi 1'in bir. karşılığı 4'müş. 1 ile çarptım. 4 geldi. 2 eksi 4'ten de sorunun cevabı 6 e, geldi arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor. Şöyle biraz daha kaydıralım. Rahat rahat herkes görsün. Basit bir integral var arkadaşlarım. Sınırlarımız harfli verilmiş. Hiç korkutmasın sizi. Hemen şu integrali bir alalım x'e göre. x kare bölü 2'den 2'ler gitti. x kare 1'in integrali de -x'tir. Sınırlarımız da m'den n'e kadar. Eşitmiş. Şuranın 6'nın integrali 6x'tir dostlarım. Ve sınırlarımız da 0'dan m n'e kadar mı? Şimdi sınırlarımızı yazalım. Önce n yazalım m kare eksi n olur. Şimdi m yazalım. m kare eksi m gelir. Arada da eksi olduğu için eksi m kare artı m olarak bunları yazdım. Eşittir. Buranın 6x olduğunu biliyorum. m eksi n yazacağım. Üst sınırı 6 çarpı m eksi n olur. 0 yazınca zaten 0 olduğu için yazalım. Hadi. Eksi 0 da buradan geliyor. Şimdi şurada n kare eksi m kare var. Burayı hemen iki kare farkında n eksi m, n artı m diye yazdım. Şurası da bakın eksi n, eksi m artı m var. Yani m eksi n var burada da. m eksi n burada da var. Burası da 6 tane m eksi n kaldı. Şimdi burada da bir m eksi n var. Şurada da m eksi n'in ters işaretlisi var. O halde biz bir m eksi n parantezine alırsak. Buradan e, eksi 1 kalıyor. Bir de n artı m kalıyor. Yani eksi n eksi m kalıyor. Şurada da artı 1 kalıyor arkadaşlarım. Eşittir. 6 tane m eksi n. Peki m eksi n'ler gidebilir. Sadeleşebilirler. Çünkü m n'e eşit olmadığı için öyle söylemiş soru bize başında. Bunları sadeleştirebildik. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Eksi n eksi m artı 1 eşittir 6. Biri de bu tarafa atalım. Eksi parantezinde n artı m eşittir 5. Demek ki n artı m eşittir. Eksi 5'tir. Yapıştır gelsin kardeşim. Evet 8. sorumuz. Denkleminin kökleri p ve q'dur. Peki. Şurada bir integral var. X'e göre integral alın diyor. Hadi alalım X'e göre integralimizi. 2a dursun, x kare bölü 2 gelir, bölü 2 ile şuradaki 2 sadeleşti, ax kare kaldı. B'nin integrali artı bx'tir, 1'in integrali de artı x'tir. Şimdi sınırlarımızda Q'dan P'ye. Q yazalım, a çarpı Q kare artı bQ artı Q eksi. Şurada da P yazalım. A çarpı P kare artı B P artı P. Bizden de bu işlemin sonucunu istiyor. P ve Q cinsinden diyor. Bakın en üstteki denkleme bakarsanız P ve Q bu denklemin kökleriymiş. Yani ben burada P yazarsam A P kare artı B P eşitmiş eksi 3'e. Yani A P kare artı B P dediğimiz yer şu kısım eksi 3'müş. Aynı şekilde Q yazarsam da şuranın eksi 3 olduğunu görürüm. Yani bu işlem şöyle bir haldeymiş. Eksi 3 artı Q. Arada eksi var. Eksi 3 artı P. Hadi düzenleyelim. Eksi 3 artı Q artı 3 olur. Eksi P olur. 3'ler giderse geriye Q eksi P kalır. Sorunun cevabı buymuş Q eksi P'miş. Evet fx'i vermiş f'in türevinde 4'ü bir yazın diyor sonra da bunun integralini alın diyor. O zaman biz bir f'in türevini bir alalım hemen hızlı bir şekilde. f'in türevi 2x artı kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x'ti. Şimdi bu f'in türevi hadi gelin f'in türevinde 4'ü de bulalım. x yerine 4 yazalım 8 olur 4 yazarsak da 2 gelir burası 1 bölü 4 gelir. Bu da 4 kere 8 32 bir daha 33 bölü 40 f'in türevinde 4. Bize de diyor ki artık integral 0'dan 4'e f'in türevinde 4'ün integralini al. Yani 33 bölü 4'ün integralini bul. E, sabit sayı integrali ne yapıyor yanına x yazıyoruz ve sınırlarımız da 0'dan 4'e. Önce 4 yazalım arkadaşlarım 4 yazarsam 4'ler gider bir tek 33. Sıfır yazarsam da sıfır olacağı için cevabım 33 geldi. Onuncu sorumuza bakıyoruz. ax kare artı b gibi bir f ifademiz var. Diyor ki f'de 1'e hemen f'de 1'i yazalım. f'de 1 x yerine 1 yazarsam a artı b olur. Arada eksi var. Şimdi bir de şu integrali bulun diyor biz arkadaşlarımız. Yani sıfırdan 1'e fx o da ne yaptı? ax kare artı b integrali eşitmiş 4'e. O halde gelin önce şu integralin bir sonucunu bulalım biz. Şurayı bir halledelim şöyle kenarda. İntegrali alalım. A x küp bölü 3 artı b x'dir. Buranın integrali. Şimdi hemen sınırlarımız da sıfırdan 1'e. 1 yazarsak a bölü 3 artı b olur. 0 yazarsam zaten 0 geliyor. O halde burası yeterlidir benim için. Şimdi bunu da getirip şurada kutunun içine yazalım. Şöyle bir şey oldu. A artı B eksi. Şurada da A bölü 3 artı B geldi. Onu da eksiye dağıtarak yazalım. Eksi A bölü 3 eksi B eşittir 4'müş. B'ler gitti. 3 A'dan A çıktı. 2 A bölü 3 eşittir 4 2 A eşittir 12 A eşittir 6 geldi arkadaşlar. Evet bu da onuncu soruydu. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Belirli integralin özelliklerine geldik. Bu başlıkları da böyle tek tek inceleriz dostlarım. Hepsinin buradaki özellikleri tek tek anlatmaya çalışırım. Sonra bununla ilgili de sorular çözmeye çalışırız. Pekala hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.